Arkadaşlar Merhaba Kanalıma Hoşgeldiniz Yeni Bir Videoyla Karşınızdayım Bugün Sakarya ve Kocaeli arasında ufak bir Yolcu Taşıma Sefiri yapacağız Şu An <gülüyor> harit Olarak Oyuncuyuz biz map haritasındayız Haritamızın Şu An e, Son Kontrol ve tesir, Sürüşleri Yapılıyor İnşallah Çok süre, süre Sonra Sizlerle Kavuşmuş Olacak için Son Gayre Çalışıyoruz Şu An Yeni Travego otobüsümüzle e, Sakarya Otogarı'ndayız arkadaşlar. Birazdan peronlara çıkıp yolcularımızı alacağız ve oradan e, Kocaeli doğru yine yeni yapılmış ilerimizden bir tanesi Kocaeli Otogarı'a doğru gideceğiz. Şimdi otobüsümüz içine geçerek otobüsümüzü çalıştıralım. Yeni Travego otobüs, otobüslerimiz artık biliyorsunuz otomatik desi olarak artık piyasada. Saatlerde otogara girişimiz var. Otogara girişte hemen yolcu taşı ikonumuz var arkadaşlar. Buraya gelip e, görev almak için enter tuşuna basacağız. Normal dört alıyormuş gibi. Ve ben daha önce <gülüyor> şey, ayarladığım hani yolcu modunu e, hani seçti seçerek planlarla doğru çıkacağız. Şöyle Sakarya takarımızı geniş açıdan şöyle sizlere göstereyim. Fatih Yine çift katlı bir otopak Üst katı yolcu peronu Alt katta indirme Peronları var arkadaşlar Üst kattan çıkıp yolcularımızı alalım Sakarya VIP firmamızla Sakarya'nın köklü firmalarından Sakarya VIP'le Seferlerimizi yapacağız Yolcularımız burada, bakın bizi bekliyor. <Gülüyor> Otobüsün arka tarafını hafifçe değdirdik. <Gülüyor> Kapılarımızı açalım. Şöyle dış perona geçerek peronundan bir şöyle dış bir görünüş yapalım arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Yolcularımız bilmek için hazır bekliyorlar. Otobüsün sağ tarafındaki yolcularımız. Efetur, Yalava, Lüks Yalava ve Sakarya hani firmada otogarda, peronlarda kullandığımız otobüslerimizden bir de Kamil Koç grup otobüslerimiz var. Evet arkadaşlar, yolcularımız aldık. Hemen kapılarımızı kapatalım ve Kocaeli'ne doğru Sakarya'yı ince diyerek gitmeye başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz otomatik test arabalarda e, geri görüş kameramız da mevcut üst kattan çıkış planına doğru ile ilerleyeceğiz arkadaşlar Şu an oyun saatiyle sabah buçuk arkadaşlar. Hemen Kocaeli'ne geçiş yapacağız. Kocaeli'de e, en son yaptığımız illerimizden bir tanesi, yani Umut'un yapmış olduğu illerden bir tanesi, gerçekten yarışa çıkışı çok kaliteli oldu. Evet, otogarımızdan ayrılacağız şimdi. Hakkıza e yaklaşık iki haftadır yine videomuz yoktu ee, harita çalışmalarımız ve kendi kişisel işlerimizden dolayı geçen hafta video olmadı aslında bu videoyu geçen hafta çekip yayınlamayı planlıyordum ama maalesef mevcut on, e, mümkün olmadı. Otobüste bir tane bir de muhabbet kuşu var yolcularımızdan bir tanesi muhabbet kuşu olmuş Riyadeler bize taşırmasın diye mecburen Altta hayvanları çok seviyoruz Bir tane muhabbet kuşumuz mevcut Evet arkadaşlar otogar bölümü Umut arkadaşımıza ait ee, çizimi tabii Fatih, oyun aktarması Umut ve yani ilk kısmını tamamlaması da Burak dokması arkadaşımızla buradan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyorum. Yani görüyorsunuz hepimizin eli ufakça ee, haritaya değinmeye çalışıyor. Bütün arkadaşlarımız destek olmaya çalışıyor bize. Şöyle dış yapıdan bir daha göstereyim size. Trafik akmaya başladı devam edelim. Sağ tarafta de polis var. Kontrol veriyorlar. Tam şu sağda arkadaşlar gördüğünüz yani, yani e, acil durumlar için hani, mini servis koyduk oraya. yani yol kenarına hemen gelip e, aracınıza tamir edebilirsiniz ya da bir arka tarafta e, servis istasyonu mevcut. Oradan da servise gidebilirsiniz. Buradan direkt gittiğimizde yapacağımız yani İzmir-Sakarya Sakarya İzmir-Sakarya e, İzmir otoyolu olacak. Evet yani biz buradan sağ tarafa dönüp İstanbul İstikametine doğru otobana gireceğiz. Koca ile gidebilmek için. <Gülüyor> Saat size otoyolun devam ediyor. Burası e, Eskişehir, yani Sapağı olarak hani geçen. Eskişehir yolu arkadaşlar. Hani dimdik ettiğimiz zaman Eskişehir e istantına doğru gideceğiz. Onun tabi daha şu an için devamı yok. Belli bir görsel var sadece. O yüzden yayalarla geçiş yani arabayla geçiş kısmı kapalı. O tarafları tamamladığımız zaman bu yolu bağlantı yapacağız. Kapatmışlar. Ah, arabanın bir ters çevrilmiş, kazalmış. Şey olsun. Evet arkadaşlar, şu an bağlandığımız yolda biliyorsunuz hani Bolu'dan gelen Bolu-Düce-İstanbul Karayolu <gülüyor> tam Sakarya'dan çıkınca bir dinlenme tesisi var biliyorsunuz Berges'te. Orası da oyunda şu an mevcut durumda Sağlı sollu. önceden bir bir tarafta hani ilk YKS'de sol tarafta vardı biz oyunun sağ tarafına da ekledik e, tamamen yeniliyerek ekledik e, Bu da Emirhan arkadaşımızın ellerinden çıktı bu bölümde şimdi size girip göstereceğim orayı da gerçekten bu kısımda baya güzel oldu bakın sol tarafta belgesi görmüyor görünüyor biz sağ taraftaki bölüme gireceğiz Bina yani bir nasıl ama hani çevre düzenlemesi vesaire bunlar e, yol düzenli tamamen sıfırdan yapıldı de şöyle manzarasını göstereceğim. Arka tarafta da yine göl manzaralı Hani otobüslere geldiğiniz zaman buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Küçük arabalarla yine buralarda durabiliyorsunuz. Sen yani küçük arabalarla oynan olur mu bilmiyorum. Ee, ama tırlar için hani durmamanız gereken otobüs için durması gereken bir sağ tarafta. Şöyle genç açıdan göstermek istiyorum. Hatta sıfır kamerasıyla bu alana devam etmek istiyorum. Şöyle bakın. Yine yolun bu tarafında da orijinal yerinde Bridgestone mevcut. Bu taraf biraz daha ayrıntılı yeri daha geniş olduğu için burası biraz daha içine trafikte aktif görüyorsunuz ee, biraz daha diğerine göre gelişmiş ve büyük arkadaşlar ee, Güzel hani yani dinamit testi olarak da güzel vakit geçirebileceğimiz e, bir harita oluyor tekrar hatırlatmış olayım ve Kocaeli'ne doğru devam edelim Kocaeli otogara doğru Emirhan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz tekrar bize vermiş olduğu desteklerden dolayı. Şu an Kocaeli bölgesine geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi otobanda sıfır yapılanmalar İstanbul'a biliyorsunuz böyle hani Kocaeli'den İstanbul'a kadar bu şekilde İzmir Tugargah diye bakın çıkış var. Yani İzmit yani Kocaeli gerçekten güzel olmuş Hani girmesi çıkması Gerçekten çok hoş Hem D100 karayolu var bildiğim kadarıyla Oradan da hani Limanda çok güzel bir görev alma yeri var Limana gidiyorsunuz Bir, alttaki, bir alttan hemen sağ taraftan Yani bakın Sağ taraftan köprülerden geçerek e, limanlara doğru gidişimiz olacak Evet Kocaeli'nin mimmarını çok para değil mi? yapıştır devletle yaptığımız için OGS Hani Kandıra gişeler Fatih e ait e, fiyatı oldukça pahalı şimdi girince bak göreceksiniz fiyatı Bu işelerde Fatih arkadaşımız tarafından çizildi. 840 lira bir geçiş. Fatih'im tebrik ediyorum seni. İşin şakası tabii ki. <gülüyor> arkadaşlar düz gidersek e, Bursa istikametine gideceğiz. Biz şu an otogar tarafına doğru döneceğiz. Otogar'ın da iki, iki tane girişi var arkadaşlar. Bir ana giriş bir ot yani otobüslerle yani iki tane yerden gidiyor. O yüzden şu an hani, geleceğimiz tabiyede iki tane ayrım var. Buradan da otogara gidebiliyoruz. Ya da bir son ikinden miydi? Ben döneyim buradan da. Ya da belki de çocuklar değiştirdiler bilmiyorum. Haritamız çünkü her gün bir önceki günden farklı oluyor arkadaşlar. Bir aşağı sağ taraftan geliş var. Bir hani... Otogar modelleri mesela arkadaşlar, Yağız Bakırcı arkadaşımıza ait. Kocaeli otogarında hani bilginiz olmasın diye arkadaşlar girişler ters yani e, normal standart öyle sol taraftan girip sağ taraftan çıkıyor normalde ne hani sağdan girip soldan çıkış olur ama e, bizim girişimiz soldan sağdan da çıkışımız olacak böyle ben peronlara doğru gidelim tabelalarla gösteriyor zaten bir tane hani, giriş bu taraftan değil ama yine dani e, şey yapmayın aldanmayın. Kocayla hoş geldiniz. Şimdi i̇ndirme peronumuz hemen sağımızdaymış. Oraya doğru giriş yapalım. Peronlar biraz daha Evet. Şöyle otobüsümüzü dışarıdan göstereyim size. Gördüğünüz gibi hani yeşil çizgi geldiğiniz zaman ön tekeri getirdiğiniz zaman arkadaşlar size peronlarla ilgili Yük boşaltabilirsiniz diye ee, ikonu yakacak Kapılarımızı açalım. Kontağımızı kapatalım, yolcularımızı indirelim. Evet. Sakarya bir firmasıyla ee, kısa bir mesafe oldu, 130 kilometrelik bir e, yol almış olduk ama hani hem Kocaeli şehrinin otogarı hem Sakarya otogarı. daha önce hiç seferim olmamıştı. Bunları göstermek için size şöyle geniş açıdan Sakarya'yı göster, Kocaeli'yi göster. Bakın burası Otogarımız arkadaşlar, Kocaeli Otogar. Burada bekleyen yolcularımız var hani Peronlu görevlilerimiz ee, var. Ondan sonra şöyle Kocaeli'nin bir dışarı, dışarıdan göstermek istiyorum. Bakın Kocaeli gerçekten efsane. Ee, Burda hem şu alt taraftaki yol e, E5 Karayolu özür dilerim demin değil mi? ama E5 Karayolu İstanbul işte, tarafında buradaki e 5te Burası da normal otoban. Sahilden e, buradan E5'ten gittiğiniz zaman arkadaşlar ileride liman var. Limandan e, çok güzel görevler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buralar normal haritaya göre yapıldı arkadaşlar. Bakın burada çok güzel bir liman şehri var. Buradan da limandan da gelip marinadan e, görev alabiliyorsunuz. Şu an bunların hepsi aktif durumda arkadaşlar. Üst taraftan da otoban geçiyor arkadaşlar. Şu tarafta da e, Osman Gazi Köprüsü var. Osman Gazi Köprüsü de şu an aktif değil arkadaşlar. Onlar da zamanla aktif olmuş olacaklar. Kocaeli'nin şöyle diğer kalan kısmını size göstermek istiyorum. Otobandan gelip direk gittiğimiz bölüm. Buralarda dediğim gibi <gülüyor> tamamen e, haritaya bakıp nerede ne varsa ona göre yapıldı arkadaşlar. Şehir merkez tarafına giden istikametler vesaire vesaire. Evet bizim hani yoğun olarak takılacağımız bölümde otogar bu tarafta. Ota, hemen otoban altında biliyorsunuz hani buradan kandıra kişilerden geçtikten sonra e, dediğim gibi, bu kandıra kişilerde hani gerçeğine uygun olarak <gülüyor> E, çizildi. Fatih Ulusoy tarafından. Herkese e, emeklerinden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Şu otobüsümüze tekrar dönelim. Otogarımızdan. <gülüyor> evet arkadaşlar. Kocaeli Otogar'dan herkese selamlar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu arada video kısa oldu diyebilirsiniz. Evet yoğun olarak bana videolarımın çok uzun olduğunu söylüyorsunuz. Arkadaşlar yani çok bununla ilgili çok geri bildirim geliyor. O yüzden bu sefer kısa bir video tercih ettim ama e, benim tabii hani gördüğümden geçen hep uzun videolar çekmek <gülüyor> çünkü daha çok e, yer göstermek, daha çok uzun süreli otobüs sürebilmek e, daha güzel oluyor. İnşallah bir sonraki haftaki videomuzda e, görüşmek dileğiyle. Geri bildirimlere göre yine hareket edeceğiz arkadaşlar. Ona göre videolarımızın e, uzunluğunu vesaire hepsini ayarlayıp seçeceğiz. Hoşçakalın. Otobüsümüzde otobakalanan çirkin arkadaşlar. Artık yayını kapatabiliriz. Hoşça kalın.